Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınların hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında üçgende açı konusundaki muhteşem üçlü testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Muhteşem üçlü dediğimiz olay şu. 90'dan çizilen kenar ortay eşit eşitken burası da eşit oluyor. Bu 4 tane özellik 90 eşit eşit eşit bir tanesi eksikse eksik olan parçayı sen tamamlayacaksın. Genelde gözden kaçan şu oluyor. Şu eşit bu eşitken şuradaki eşitliği de unutma. Şu falan çok da kolay görülebiliyor şu, şu eşitken buradaki eşitlik görülebiliyor Bunda bir sıkıntı yok Evet şuraya bakalım X kaç derecedir diye soruluyor 90'dan bir kenar orta çizilmiş Muhteşem 3'den eşit olacaktır burası Hocam X isteniyor bizden Şu açın tamam 90 derece olduğundan dolayı 40 sa burası kaç yapar 90'a tamamlayanı 50 X kenardan dolayı de kaç derece buluruz 50 derece olarak buluruz Evet bizden ne isteniyor Birin soru X isteniyor Cevap ne çıktı o zaman 50 derece oldu Örnek 1.50. Geldik örnek 2'ye. Şimdi dikkat et. 90 var. Eşit eşit. E, o zaman muhteşem 3'den. Burası da eşit. Hocam 20 derece bak. Şurada bir alakası yerde eşitlik vardı. özel alakası yerlerde olduğu yerlerde. Muhteşem 3'lü var mı? İkiz kenarlık şartı var mı? Yani dakı var mı? Bunlara dikkat edin. Tep açısı 20 derece oldu. 180'den 20 çıkart. 160. 2'ye böl. 80. 80 oldu buraları. Ters açıdan dolayı. Burası da 80. E hocam bu üçgende ikizkenar kenar tepe açısı 80. 180'den 80 çıkart bakayım 100. 2'ye böl 50 50 oldu. Yani x'i de böylelikle 50 derece olarak bulduk. Evet ikinci soru 50 oldu. Geldik 3. soruya. Şimdi direkt muhteşem üçlü var. O zaman açımız kaç derecedir? 90 derecedir. E hocam şurada bir boynuz var. Boynuz ya da bu marek ne dersen de ne oluyordu bu boynuzda ya da bu marekte? Şu üçünün toplamı buraya eşit oluyordu. 15, 55 ve x'in toplamı 90'a eşit olacaktı. Şu x'in toplamı 70 yaptı. x de böylelikle 90 70'ten kaç yapıyor? 20 derece yapıyor. Evet. Örnek 3'ü 20 bulduk. Geldik örnek 4'e. Direkt muhteşem üçlü var. E, o zaman buradaki teklerin çıktığı yer 90 derece olacak. E hocam burası da 90 derece. Şuradaki üçgende dik üçgen. Yani 25 ile x'in toplamının kaç olması lazım? 90. x de böylelikle 65 derece buluruz. Örnek 4 65 oldu. Geldik örnek 5'e. Burası eşit burası eşit burası da eşit verilen bilgileri kullanamıyorum e, 50 90 sadece buraya 40 yazabiliyorum o zaman bir şey yapamıyorsam alakası yerde eşit varsa ek çizim atmama gelecek ilk yükseklik varsa yüksekliğe bakıyoruz var mı yükseklik yok sonra ikincisini muhteşem üçlü özellikle 90'lı sorularda muhteşem şu var mı diye bakarız özellikle 90'ın karşısında eşitlik varsa hemen muhteşem üçlü gelme aklımıza hop çizdik 90'dan bir kenar ortaya aa ne oldu burada ikiz kenarı çıktı Hocam 50 ise şuradaki ikizkenardan dolayı burası da 50. Tamamı 90 olduğundan burası 40 ya da ikizkenardan dolayı 40 ise buraya da 40 diyebilirdik. Artık şuradaki üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. Tepe açısı 40. 180'den 40 çıkart 140. 2'ye böl 70 70 yapar ve bizden x isteniyor. Dolayısıyla cevap 70 çıktı örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Ha şu eşitlikleri kullanabiliyor muyum? Hayır. Şu eşitlikleri kullanabiliyor muyum? Hayır. Bir tek neyi bulalım? bulabilirim. 40-90 ise buranın 50 olduğunu söyleyebilirim. Verilen bilgilerle sonucu ulaşamıyorsam ek çizim var mı diye bakacağım. 90 var ve karşısında eşitlik var. Hoop, şunu şöyle çizersek. Ne çıktı burada? Muhteşem 3. Hocam ikiz kenardan dolayı 50 ise. Burası da 50 oldu. Ve burada da bir ikiz kenarlık var. Şu üçgen, ikiz kenar üçgen. Hocam ikiz kenar. Bunlar kollar. Burası da taban. Taban açıları birbirine eşit. Yani burası da 50 yaptı. e 50-50. Burası kaç yaptı? 100. Sonra 150 ve x'in toplamı 100 yazayım. 100 artı 50 artı x eşittir. 180 yapmalı. X de buradan 180 eksi 150'den 30 derece çıkar. Örnek altıya böylelikle 30 bulduk. Ve burayı da bitirdik muhteşem üçlüğü. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Dördüncü bir sonraki videoda ne yapacağız? Muhteşem üçlüğün kazanım testini çözeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.